Türkiye'den tal selam vermek yerine karşınıza geçmesini ben Deniz Ömer Tarih Kırmızı Park haber.com merhaba başlıyor. Yaklaşık 23.42'ye kadar bu ekranlarda günlere çıkam gelişmeler için paylaşacağız efendim. Ama haber veririmiz başlıyor. medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak, Ellam Haber, TikTok Haber, Facebook Haber, LinkedIn Tarih Haber, Yayı Haber, Haber, Haber, Reddit YouTube Haber, TV ve dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak. E, Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ukcanlı yayında yayındayız. Ukcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere izler dostlar. Like yayınımız Tarık kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada Like'ye güncelleme gelmiş. Twitch kanalımıza bekleniyorsunuz değerli dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bekler yoksa Twitter'da ses tutularda yayınlayıp Twitter kanallarımıza bekleniyorsunuz. Son olayda yayınlayız değerli dostlar. Naive'li kanalımız Tarık Haber gibi emrize ulaşabilirsiniz. Twitter'dan te tekrardan sohbet odası açalım. İşteki re. Daha Ve evet, ilk e, haberimize geçiyoruz değerli dostlar. <Gülüyor> İfam ilk haberimiz Van'da de korkutan deprem ve meydana geldi. İlk görüntüler geldi, çevre illerde de hissetti, Beşik gibi salladı. Sonuc haberi göre, bu deprem çevre illerden ekserildi. Osman İde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika afak duyurdu. Van'da 5 büyüklüğünde deprem. İlk açıklama geldi. Çevre ilerden de hissedildi. Artçılar devam ediyor. Son dakika afak duyurdu. Van'da 5 büyüklüğünde deprem. İlk açıklama geldi. Çevre ilerden de hissedildi. Artçılar 21.35'te meydana gelen deprem 18.89 derinlikte kaydedildi. Kandilli ve Sathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Deprem çevre ilerden de hissedildi. Öte yandan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. İşte son dakika Van depreminin detayları. Son dakika haberi. Afad'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez yüksünü kuşçumurada diye, büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 5.0 olarak açıkladı. Depreme ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken deprem nedeniyle büyük bir endişe yaşayan vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı öğrenildi. Diğer yandan deprem çevre ilerden de hissedildi. İşte son. Bakan Koca, can kaybı veya yaralı yoktur. Sağlık Bakanı Fahrettin, 5 çiftçisindeki depremde il ambulans servisi başgekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır dedi. Bakan kuru, hasar tespit çalışmalarına başlandı. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kur'un da yaptığı açıklamada Van Tuşpa'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun ifadelerini kullandı. Van Valisi ve Tuşpa Belediye Başkanından açıklama Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, A muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor, dedi. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise yaptığı açıklamada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını duyurdu. Akman Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Tuşba ilçemizde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyebilirim. Rabbim muhafaza etsin ifadelerini kullandı. Artçılar devam ediyor. Kandilli Satanesi Van'dan meydana gelen depremin hemen ardından saat 21.48'de 3.00 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem, Van'ın Bağdaşan ilçesinde meydana gelirken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. Daha büyük bir depremin habercisi mi? Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şükrü Ersoyvan'daki korkutan depremle ilgili yaptığı açıklamada, burası faylarla dolu bölge. Depremin olmasını doğal karşılıyoruz. Ama 5'ten büyük olması korkutucu. 5-5 geçtikten sonra yaralanmalar, 6'dan sonra can kayıpları başlıyor bu bölgenin yapısından dolayı. Deprem çok büyük görünmese de etkili görülebilir. Bu tür depremlerde de olmadı. Ama daha büyük olur mu dersek şu an görünmüyor bu ifadelerini kullandı. seğindi. Van depremi merkez Üsü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesi'ne bir ekip sevk edildiği ifade edildi. Kaynak Adana. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Büyük depremle ama haber bültenimiz devam ediyor herhalde. dostlar yaklaşık 25-41'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Herkes bunu konuşuyor. Büyük deprem geliyor. Uzman, uzman isimlerden kritik açıklama geldi. Afop'tan yapılan açıklamaya göre Van Tuşba ilçesinde saat 20.35 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunda çevre de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin saat e, kilometresi 18.89 derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Kandil-İrasat halise ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Peki bu deprem büyük depremin habercisi mi? Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabından bakın nasıl yorum. Van depremi büyük depremin habercisi mi? Uzman isimden kritik açıklama. Hafızdan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te 5.0 büyüklüğünde çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin 18.89 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Gandilir satanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 açıkladı. Peki bu deprem büyük depremin habercisi mi? Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabından yorumladı. İşte son durum. afaddan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.00 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilira satanesi ise depremin merkez üstünü Kuşçumuradiye, büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Peki çevre ilerden de hissedilen bu deprem, büyük depremin habercisi mi? Son dakika Afat duyurdu, Van'da 5 büyüklüğünde deprem. İlk açıklama geldi. Çevre ilerden de hissedildi, artçılar devam ediyor. Profesör Doktor Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Van'ın Hasan Timur ve Van fayzonları arasında depremler oluyor. Bunlar daha çok Van Fajzonu'nda. 2 saat önce Muradiye Kuşucu'da 5,3 deprem oldu. Önce de 4,2 olmuştu. Ayrıca Kuşsuri yolunda da 4,3 deprem görülmüştü. Bölge sıkışıp yükseliyor. Büyük deprem gelmez, endişe yok. Bu tür depremler olmalı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şükrü Ersoy Davan'daki korkutan depremle ilgili, burası faylarla dolu bölge. Depremin olmasını doğal karşılıyoruz. Ama 5'ten büyük olması korkutucu. 5-5 geçtikten sonra yaralanmalar 6'den sonra can kayıkları başlıyor bu bölgenin yapısından dolayı. Deprem çok büyük görünmese de etkili görülebilir. Bu tür depremler olmalı. Ama daha gün olur mu dersek şu an görünmüyordu ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bölüterimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.41'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyen. Doğu felaket üstüne felaket hortum serli su baskını. Ankara'dan sağanak yağışsel ve hortum haberleri geldi. Esenboğa havalimanı üzerinde oluşan hortum panele yol açtı. Bazı uçakların piste iniş yapamadığı ve çevrelerdeki havalimanlarına indiği öğrenildi. Öte yandan Akgürt ilçesinde sanat hayatı olumsuz etkiliyor. Caddeler ise sularıyla dolarken araçlar yolda kaldı. Eve iş su bastı. Ankara valise Basip Şahin ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Akgürt'tan bir haber daha geldi. Bir kişi ise hayatı felaket. O da. O güncel. Ankara'da felaket üstüne felaket, Havalimanı'nda hortum fırtınası. Havalimanı'nda sel ve su baskını. Bir kişi hayatını kaybetti. Havalimanı'nda hortum fırtınası. Havalimanı'nda sel ve su baskını. Bir kişi hayatını kaybetti, eğitimi ara verildi. Ankan sağanak yağış, sel ve hortum haberleri geldi. Eselmoa Havalimanı üzerinde oluşan bortun paniğe yol açtı. Bazı uçakların piste iniş yapamadığı ve çevre illerdeki havalimanlarına indiği öğrenildi. Öte yandan Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Cakteler sel sularıyla dolarken araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Ankara valisi Vasip Şahin ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Akdeniz'den bir acı haber de geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Ankara'da vatandaşların Sel ile ilgili bir son dakika açıklaması da geldi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti. Ankara Valisi Vasit Şahin, yarın gün boyu beklenen aşırı yağış nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Şahin bir sonraki açıklamasında ise sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. İşte tüm detaylar. Son dakika, Akyürt'ta bir kişi hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasiş Şahin, ser Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre ilgili bu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Afat duyurdu. 774 ihbar. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ankara'da meydana gelen son yağışlar sonrasında itfaiye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. Tam kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır ifadeleri kullanıldı. Bakan Soylu Sel Bölgesi'nde. Bakan Soylu, Akyuf Belediye Başkanı Hilal Ayıp ile akşam saatlerinde başlayan sanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi. Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayıp ile selden zarar gören iş sahiplerinden bilgi aldı. Esenboğa Havalimanı üzerinde bortu. Sağnak ve sel nedeniyle oluşan olumsuzlukların yanı sıra Ankara'nın bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi. Öğlen saatlerinde Ankara'nın Polaklı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken bazı uçakların piste inmiş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi. Ankara'nın Akmürt ilçesinde sel. Öte yandan Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, çalışma başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz ifadelerine yer verildi. İlçeden geçen Dolay Çayımla Taşkın meydana geldi. Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayım yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü. Çok sayıda araç, boyun 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye afat ekipleri çekilirken ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor. Skandal görüntülerini nasıl İstanbul'un göbeğinde yaşandı. Abdullah Öcalan sloganları attılar değerli izleyenler. İstanbul'un göbeğinde yaşanan bir olay skandal görüntülere sahne oldu. terör programdası yapan bir grup. terörs başı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağını protesto etmek üzere Bici Selok Apo sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Kadıköy'de gerçekleşen... Polis müdahalede bulundu. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte vekiller polise tartıştı. Polis ekipleri tarafından 34 kişinin gözaltına aldığı öğrenildi. Skandal görüntülerin ortaya... ...haber... ...güncel... Skandal görüldüler. İstanbul'un göbeğinde terör başı için yürüdüler. Bir vekiller ojalan ve yine olan artık. Çıkandal görüntüler. İstanbul'un göbeğinde terörist başı için yürüdüler. Bir vekiller Ocalan'la ve yine slogan attı İstanbul'un göbeğinde yaşanan bir olay, çıkandal görüntülere sahne oldu. Terör tropa yapan bir grup, terörist başı Abdullah Ocalan'ın görüş yasağını ve festeros mefizlere gücü sebeplar koşul odanlarıyla yürüyüş yaptı. Kadıköy'de gerçekleşen olaya polis müdahalede bulundu. Bir vekillerin de katıldığı yürüyüşte vekiller polisle tartıştı. Polis ekipleri tarafından 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şıkandal görüntülerin ortaya çıktığı olayla ilgili bakan sorunu da açıklama yaptı. İstanbul'un Kapıköy ilçesinde şıkandal görüntüler kaydedildi. İl milletvekillerinin çağrısı sonrası terörist başı Abdullah Hıcalan'ın görüş yasağının protesto edilmesi ve Hıcalan'ın serbest bırakılması için bir yürüyüş gerçekleştirildi. İl de katıldığı yürüyüşte terör örgütü PKK lehine ve dijisel okrabo sözleriyle sloganlar atıldı. Genç ağrılarının ardından Kadıköy'de gerçekleşen yürüyüşe polis müdahale durundu. İki kişinin polise yumruk attığı da öğrenildi. 34 gözaltı Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Hıcalan lehine sloganlar atan gruptan 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İlvekillerin de katıldığı olayda ortaya çıkan çıkanda görüntülere sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Bakan Soylu'dan açıklanma Söz konusu olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de misade etmeyiz. Bugün, terörist başı, Bebek katiliyle ile ilgili yürüyüş için bursa gemdiki, içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette misade etmedik ifadelerini kullandı. Polisimize yumruk atan terörist bozultusunun ismi yandan Bakan soyluk, bir diğer açık hücran <gülüyor> burada izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan 19 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde bir araya gelen kişilere, Bursa Valihi'nin 9-15 Haziran tarihleri arasında il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, standı açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını hatırlatarak dağılmaları ikazında bulundu. Gemlik ve Yıldırım'da polisin uyarısına rağmen dağılmayan 19 kişi gözaltına alındı. Yürüyüş için Yıldırım ilçesinde bir kahvehanede toplanan HDP Milletvekili Habip Eksik ve beraberindeki bazı kişiler ise bir süre bekledikten sonra buradan ayrıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bir ilçede daha eğitime ara verildi. Gözlerine inanamadı. Hastanın karnında çıkanlar doktoru şok etti. Yağmur akın akın geliyor. Haritadaki kırmızı yerlere dikkat. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor.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 Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 23-41'e kadar bu ekranlardayız. Erdoğan'dan erken seçim açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu'na seslendi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşması kapsamında vardı. gençlerle bir araya geldi. Erdoğan seçimle ilgili... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması. Kılıçdaroğlu'na seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşması kapsamında Van'la gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, seçimle ilgili seçim önümüzdeki yıl Haziran'da yapılacak. Kasım'da seçim yok. olur sen aday mısın değil misin? Önce onu açıkla dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına... Adana'da yapılan gençlik buluşmasının ardından meydana gelen kazada 3 gencin vefat ettiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, Onlar tabi bizim unutamayacağımız şehitlerimiz, gelin önce onların ruhuna birer Fatiha okuyalım, ondan sonra programımıza başlayalım dedi. Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, bana ayak bastıkları andan itibaren kendilerini" İsmarlama Türkiye fotoğraf fotoğrafını göreceksiniz kasında seçim var diyor. <gülüyor> Belkemal kasında seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın Haziranında. Kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla ama bunun her ikisinde. Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar üçlü, onlarınki altılı masa değil üçlü masa. Bir momentum açıkladılar. Bu momentumla da artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız. Bana da dışişlerinden arkadaşlar böyle böyle, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz var mı? Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik. Dolayısıyla yeni söyleyeceğimiz bir şey yok, biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım. Yemek ikram edeceğim. O yemekte seninle bir şeye varacağız. Bu tabakatı, Bundan böyle 3 hafta geçti sen gidiyorsun Amerika'ya. Amerika'da senatoda kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun. F-16'larla ilgili konuşma yapıyorsun. Yemezler mi Çotakis? Yemezler. Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun, bu dalga malga filan falan bunları geçmişte ataların senin çok cevap çok manidar Ruslara karşı diyorlar ya Ruslara karşı diyorsunuz da Ukrayna'ya karşı Rusların karşısında ne yaptınız Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi Ukrayna'ya destek verebildiniz mi her şeyleri yalan sanatını alırsın ama siyasette batının siyasetine güven olmaz bunlar bizi Avrupa Birliği'nde bile işte sene 63 o günden bugüne ne yapıyorlar hala oyalıyorlar ne zaman başladı? Aslında 59'da başladı ama o gün bu hep boyaladılar Adana'da yaptıkları Gençlik Şöleninde katılım ve coşkunun hem stadyum içinde hem dışarıda yaptık söyleniyle de resmi rakamı veriyorum 500 sürece bakıldığında siyasi hayatının her safhasında gençlerle birlikte olduklarını söyleyen Erdoğan vesayi e, terör örgütlerine yerli ve yabancı şer oddaklarına karşı yürüttükleri tüm mücadelelerde gençleri hep yanında bulunduğunu ifade etti o kahvesini yurumlarken Biz milletimizle beraberdik 17-25 Aralık girişiminin gölgesinde yapılan yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençlerin tercihi yine biz olduk. 15 Temmuz darbesinde doğrudan canımıza kastettiklerinde yanımızda yine gençler vardı. Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendik. Tüm milletime seslendim ve o gece bütün gençler Atatürk Havalimanı'nı doldurdular. Bay Kemal de FETÖ'nün adamlarının korumasında tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. O kahvesini yuvarlarken biz milletimizle beraberdik, aramızdaki fark bu dedi. Teveccümüne, desteğine mazhar olduk. Siz sosyal medya mecralarında anket adı altında ortaya sürülen manipülasyon araçlarında verilmek istenen havaya, sevgili gençler, hiç bakmayın. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de Türk siyasetinde gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz. Cumhurbaşkanlığı tercihinde de aynı tablo geçerlidir. Rabbim bana sizler gibi yol ve kader arkadaşları verdiği için hamlediyorum. Gençlik konularımızın sadece son bir yılda, bakın burası çok önemli, 250.000 yeni üye yapması gençlerle aramızdaki bağım gücünü ortaya koyuyor. Bu ülkenin gençlerinin ezici çoğunluğu hala geleceklerini nerede görüyor? Bizde görüyor değerlendirmesinde bulundu. Gençlerin kendilerini, kendilerinin de gençlere güvendiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti. Partimizin gençlik kollarında görev alan isimlerle aradan geçen yıllarla birlikte meclisten kabineyi, Parti yönetiminden bürokrasiye kadar her yerde mesai arkadaşlarımız olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun için gençlerle aramıza girmeye kalkan siyasi, aklınıza sınmıyoruz. Çaylaklara diyoruz ki siz gidin oynayın. Hani serde biraz da Kasımpaşalılık var ya. Gençlerin oylarını çantada keklik gören muhterislere diyoruz ki hesaplarınızı bir kez daha gözden geçirin. Şahsımızla gençlerimiz arasındaki muhabbeti sorgulayanlara diyoruz ki siz önce bu ülkenin gençlerinden gidin de bir özür dileyin. Daha düne kadar 18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler diyen siz değil miydiniz? Daha düne kadar 18 yaşında milletvekilimi olur diyerek 16 Nisan Anayasa Referandumuna karşı çıkan siz değil miydiniz? Daha düne kadar meclisi çoluk çocukla dolduracaklar iddiasıyla ortalıkta gezinen siz değil miydiniz? Şimdi çıkmış bizim gençlerimizde gönül bağımızı sorguluyor, gençlerle ilgili ahram kesiyor, laf söylüyorsunuz. Diyakarlıklarla dolu geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlikle ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Halbuki Türkiye'de son 20 yılda gençlere en çok yatırım yapan, gençlerimizin hayat standardını en fazla artıran kadro biziz. A, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 23-41'e kadar bu ekranlardayız. <Gülüyor> Bu kez Mardin'de değerli izleyenler ve çıplak gezerken yakalandı değerli izleyenler. Mardin'de akıl almaz görüntüler meydana geldi. Bir vatandaş çırıl çıplak gezerken yakalandı. Mardin'in kızıl TV ilçesine çırıl çıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından darp edildi. Çıplak vatandaş daha sonra ekipleri teslim edildi. Mardin'de akıl almaz görüntüler. Bir vatandaş çırılçıplak gezerken yakalandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından edildi Çıplak vatandaş daha sonra ekiplere teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde eski hastane caddesinde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.I. Çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü. Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş ağ etti. Etrafı sarılan ağ ölü'nün ilk üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. İldiğah. Yer: İstanbul. Cadde üzerinde gütü gündüz soyunmaya çalıştı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 23-41'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Bursa'da feci kazan meydana geldi. Yol kenarında kalp masajı yapıldı değerli izleyenler. Bursa'da kamyon otomobil çarpıştı. Çarpma sonucu bir kişi ağır yaralandı. Sa sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde yaralının hayatını kaybettiğini belli et. Bursa'da feci kazan. Kamyon ile otomobil çarpıştı. Bursa'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu bir kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaralının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazadan burada yanına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumun kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. İlla ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.41'e kadar bu ekranlarda, isterdi dostlar. Bir içeri daha eğitime ara verildi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan Sağnak Seleneler'in olduğu ilçeye bağlı Eşikli köyünde yaşanan selde bazı evlere su basarken tarım arazileri ise zarar gördü. Öte yandan Sivas valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nelerinde 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan Sağnak Seleneler'in eğitime 2 gün ara verildi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sene neden oldu. İlçeye bağlı eşitlik köyünde yaşanan selde bazı evleri su basarken, tarım arazileri ise zarar gördü. Öte yandan Sivas valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi. İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte ilçeye bağlı Eşitlik Köyü'nde sel meydana geldi. Bazı evlerin su basarken köyün içme suyu şebekesi ve elektrik hakları ise zarar gördü. Ayrıca sel suları tarım arazilerini de etkiledi. Selin ardından ilçe kaymakamı İlhan Kayatürk ve Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağ köye gelerek incelemelerde bulundu. Belediye ve karayolları ekipleri sel sularından etkilenen köyde temizlik çalışması başlattı. Gemerek'te eğitime 2 gün ara verildi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için gemerek ilçemizde eğitime iki gün ara verilmiştir ifade eşlerin aileleri kavga etti 23-41'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar <gülüyor> Denizi kirletiyordu. Ağır fatura çıktı değerli izleyenler. Kocaeli'nin hizmet köfesinde kirliye sevip olan Liberya bandıralı gemiye 4.315.898 TL para cezası kesildi. Ceza işlemin ardından ekipler denizi temizledi. Denizi kirleten gemiye ağır fatura 4.315.898 lirası para cezası kesildi. Buca İzmit Körfezi'ndeki kirliliğe sebep olan Nibelya Bandıralı gemiye 4.3115.898 Türk Lirası para cezası kesildi. Ceza işlemin ardından ekipler denizi temizledi. İzmit Körfezi'ni kirleten Nibelya Bandıralı gemi ekipleri harekete geçirdi. Buca İli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Rutin denetimler sırasında motor yağ varillerinin iskeleye vurup patlamasından dolayı iskelede ve denizde kirlilik oluştuğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, önlem alarak denizi ve iskeleyi temizledi. Kirliliğe sebep olan Arcahagelos Muchal isimli Liberya Bandıralı gemiye ise Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 4.315.898 lirası para cezası kesildi. Bildi Ana sayfaya dönmüş. ekiplerinden Fatih Karagüm yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbul'daki bir takımın başına Andrea Pirlo'nun getirileceğini açıkladı. İtalyan teknik adam bir yıllık sözleşmeye imza attı. Son dakika: Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'te. Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbul ekibi takımın başına Andrea Pirlo'nun getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adam, bir yıllık sözleşmeye imza attı. Son dakika, Sport Toto Süper League ekiplerinden Vavacars Fatih Karagül'ün, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bir yıllık sözleşmeye imza atacak olan Pirlo, 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Pirlo'nun imza töreni ise 14 Haziran Salı günü yapılacak. Andrea Pirlo'nun kariyeri Bir Dünya Kupası 1 kulüpler Dünya Kupası 2 Şampiyonlar Lili, 6 İtalya Seri A, 2 Mufez Süper Kupası, 3 İtalya Kupası, 4 İtalya Seri A. Bu ekranlarda izleyenler gözlerine inanamadığı, günün videosunda gün gözlerine inanamadı hastanın kanında çıkanlar doktoru bile şok ettiniz. Nefes ve bebek ağrı şikayetiyle doktora başvuran kadın hastanın karnından 16,9 kiloluk dev bir kitle çıkartıldı. Ameliyatı yapan doktorun bile şaşkına döndüğü olayda hasta sağlığına kavuşurken Prof. doktor Cazip Üstün meslek hayatında gördüğüm en büyük kitle bir insan vücudundan çıkarttığım en büyük kitle 10,5 kiloydu. Hastamız ameliyat öncesi 65 kiloydu. Ameliyattan sonra 48 kiloya düştü. Ameliyat sonrası parçayı analize yolladık ve Patolog iyi kuylu diye rapor verdikluk kitle çıkartıldı ameliyatı yapan doktorun bile şaşkına döndüğü olan hasta sağlığına kavuşurken Profesör Doktor Cazi Üstün meslek hayatında gördüğüm en büyük kitle bir insanın vücudundan çıkarttığım en büyük kitle 10,5 kiloydu hastamız ameliyat öncesi 65 kiloydu ameliyattan sonra 48 kiloya düştü ameliyat sonrası parçayı analize yolladık ve patalı iyi huylu diye rapor verdiği şeklinde konuştu Samsun'da kadın hastalıkları doğum ve jinekolojik Onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Cazep Üstün meslek hayatında 40 yılı geride bıraktı başarılı cerrah Meslek hayatında birçok kez kitle çıkartma ameliyatı gerçekleştirdi. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığı en büyük kitlenin 10,5 kilo olduğunu belirten üstün, Sivas'tan Samsun'a tedavi olmaya gelen 48 yaşındaki kadın hastanın karnından 16 kilo 900 gramlık dev kitle çıkarttıklarını ve bunun meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunun altını çizdi. Hasta ameliyata 65 kilo 7, 48 kiloya düştü. Karnımdan 16,9 kilo kitle çıkartılan kadının 65 kilo girdiği ameliyattan 48 kilo olarak çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Cazek Üstün, doktorlukta 40. meslek yılındayım. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığım en büyük kitle 10,5 oldu. Son hastamızdan çıkarttığım kitle ile rekorumu kırmış oldu Hastamızdan 16,9 kilo kitle çıkarttım. Hastamız 48 yaşındaki bir kadındı. Sivas'tan Samsun'a ameliyat olmak için geldi. Kendi söylemine göre karın civarında büyüme nedeniyle doktora gitmiş orada karın çevresine yağ biriktiğini söylediklerini ifade etti ama pek inandırıcı değil. Genelde hanımlar bu ameliyat işlerinden korkuyorlar, veled de bekarlarsa daha çok korkuyorlar. Bu hastamız da bekar bir hasta. Hastamız ameliyat öncesi 65 kiloydu. Ameliyatta vücudundan 16,9 kiloluk bir kitle çıkarttık ve 48 kiloya düştü. Bir gece yoğun yaşında yatan hastamızı daha sonra normal servise aldık. Bundan sonra da bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Ameliyat sonrası parçayı analize yolladık ve patalı değil buydu diye rapor verdik. Ayrıntılı rapor daha sonra çıkacak dedi. 16,9 kilo kitle benim meslek hayatımdaki rapor. 16,9 kiloya ulaşan kitlenin hastanın bazı iç organlarına da zarar verdiğinin altını çizen Cazip Üstü, Ameliyatın ardından kitleyi çıkarttık ve bundan sonra bir sorun teşkil etmeyecek. Ameliyattan önde yapılan tetkiklerde kitle o kadar büyük ki diyaframı yukarıya kaldırmış. Yani soluk alıp vermekte hasta sıkıntı yaşıyordu. Kitlenin sağ böbrek üzerine basın yapmasıyla yine o böbrekteki idrar akını azalmış ve böbrek artık şişmeye başlamıştı. Hastaya biraz daha müdahale etmesek o mi kaybedecek duruma gelebilirdi. Şimdi çok şükür bu sıkıntıların hepsi zaman içerisinde geçecek. Zaman zaman böyle büyük kitleler vücutta olabiliyor. Büyüklük olarak bakarsak hastadan çıkartılan 16,9 kilo kitle benim meslek hayatımdaki rekorum olarak tarihe geçti diye konuştu. Her zaman giydikleri pantolon ya da etek dar gelmeye başladıysa hemen doktora başlıyordu. Kadınların benzer bir sıkıntı yaşamaması için uyarılarda bulunan profesör doktor Üstün ayrıca şunları söyledi, Kadınlar, karın çevrelerinde genişleme olduğunda mutlaka bir dikime gitmediler. Bu normal kilo almada olabilir veya karaciğerle ilgili sorunlarda yani asit gibi karın içinde sıvı birikmiş olabilir. Bunların dışında ilgili talıklarda ya da rahimle ilgili kitle de olabilir. Karın çevresi genişlediyse, her zaman giydikleri pantolon ya da etek dar gelmeye başladıysa mutlaka bir dikime başlıyorsunlar. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Herhalde dostlar bu haberimize verir. Haber.com'a bekleyin. İstediğinizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Tam daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın değerli dostlar.